Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber CSAGO'da FPS arttırımı göstereceğim ve bilgisayarı temizleme göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. İlk başta herkesin bildiği şeyleri göstermek istiyorum. Yüzde Temp yüzde. Buraya geliyoruz. Çalıştır açmak için Windows 3 yapıyoruz. Zeyre direkt yani Buraya başlatmak üstünde çalıştır yazıyoruz. Çıkıyor yani. Temp'e geldiğimizde hepsini siliyoruz. Buradaki hiçbir şey yani atlamanıza falan gerek yok. Hepsini direkt geçebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ondan sonra eee çıkartıp çıkarttık. Temp yazıyoruz. Yani normal klasör yazıyoruz. Yavur buradaki her şeyi de siliyoruz. Ben bunları sildiğim için daha yeni temizlediğim için çok şey olmuyor. Ondan sonra temin içine geldiğimizde bir geri geliyoruz burada. Eee Windows'a geliyoruz ve buradan hemen şuradan sizi bulayım. Gördüğünüz gibi perfect dosyası var. Buraya geliyoruz da buradaki her şeyi de siliyoruz. Atla diyoruz ve bu kadar Bunları kapattıktan sonra bunların hepsini silebiliriz. Son olarak da regent var Hemen yine Windows 3 yapıyoruz Regent yazıyoruz Hop yanlış yazdım pardon yanlış yazdıktan sonra Bunlar da son kalanlar işte İndirdiğiniz dosyalardan kalanlar Ondan sonra biz işlemcimizin bir kısmını kullanıyoruz Ve onu tamamını kullanmak için de yine Windows 3 yapıyoruz MC yazıyoruz buraya. Buradan sonra ön yükleme, ön yükleme geldikten sonra burada giriyor, ön yükleme yok yapıyoruz. Sesiniz varsa 5 yapın. Yoksa e, hard, e, normal hardtix'iniz varsa kalsın neyse. Buradan gelişmiş seçenekler diyoruz ve işlemci sesine tikini normalde böyle de böyle yapıyoruz. Bu sizde 1 olması gibi. E, sizde en fazla kaçsa onu çekebilirsiniz. Ben en fazla 6 olduğu için bunu yapıyorum. Uygula, tamam diyoruz. Benimki zaten aynı kaldığı için şu an e, siz yeniden başlatın Hatta hepsini yaptıktan sonra yeniden başlatırsanız sizin için daha iyi olur da kapatıyoruz Ondan sonra bilgisayara geliyoruz Bilgisayara geldikten sonra e, buraya saatlik özellikler diyoruz e, Böyle yapamıyorsanız direkt e, bilgisayara saatlik özellikler diyebilirsiniz Buraya geldikten sonra gelişmiş sistem ayarları Gelişmiş ayarlara geliyoruz e, Burada en iyi performans için ayarları uygula diyoruz <gülüyor> Burada biraz bekleyeceğiz Ondan sonra tamam diyoruz. Kapatıyoruz. Ondan sonra Steam'i açıyoruz. Ee, bu cidden mesela kaç FPS alışıyor Şu an göstereceğim şeyle. E, teknikle. Teknikle. Baya fazla alabilirsiniz. İlkten başlatma seçeneklerini görüyorsunuz. Ben sadece bunları kullanıyorum. Siz daha fazla ekleyebilirsiniz. Bunu da aşağıya açıklama kısmına koyarım. Ve buradan SteamVR aktif masaüstü oyun seçeneğini kaldırıyoruz. Yani e, nasıl diyeyim. Bu oyundaki açılma yerlerini falan kapatıyor. Ondan sonra yerel dosyalara geliyoruz. Yerel dosyalara göz at. CSGO. Bundan sonra buradan ee, Nerede? Panorama'ya geliyoruz. Ve burada videos. Video ve videos kısmı var. Gördüğünüz gibi alt. Ben bunu yedeklediğim için. Geçenlerde oyun dostluğunda olduğum için bir daha gelmiş. Bu videos kısmına geliyoruz. Yeniden adlandır Ve alt direk koyuyoruz. Evet diyoruz evet diyoruz bende iki tane olduğu için bunu şey yapıyorum evet diyoruz ve gördüğünüz gibi bu kadar onu söndürerek oyuna giriyoruz evet ee, daha demin dediğim gibi tam oyuna girmedi ben de o yüzden bir daha başlattım video oyuna girdikten sonra buraya geldikten sonra konsola açıyoruz ve buraya FPS max 0 yazıyoruz fps max 0 yazıyoruz fps max 0 yazıyoruz ve gördüğünüz gibi şu an 600 700 e, bu bayağı çıkıyor yani Oyun ayarlarımda göstereyim şu an gördüğünüz gibi 900, 1000'e geldi <gülüyor> gördüğünüz gibi Oyun ayarlarında böyle 4, 3, 1280, 960 demekten ve yüksek düşükte kullanıyorum Ben bunu daha iyi FPS almak için kullanıyorum da yani siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz Ve konsol açamayanlar için de buradan oyuna geliyoruz Oyuna geliyorsunuz. <gülüyor> Geçtiği konusunda etkinleştiri var burada normalde hayırdır ve evet diyoruz ve bu kadardı. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz alttan abone ol, like atarsanız cidden beni çok çok sevinirmiş olursunuz. Görüşmek üzere bay bay.